Bu tabloda doğrusal x fonksiyonunu sağlayan sıralı çiftler verilmiş. Bu tabloyu oluşturmak için hangi denklem kullanılmıştır? Evet, burada bazı x-y çiftleri var. Mesela x4 iken y eksi 8, x7 iken y eksi 20 ve böyle devam ediyor. Bu noktalar buradaki denklemlerden bir tanesine ait. O halde görevimiz bu denklemi bulmak. Şahane! Birinci noktayı alalım. 4 virgül eksi 8 ve sırayla tüm denklemlerde deneyelim x4 ise, eksi 2 çarpı 4, eksi 8 eder. Yazıyorum, eksi 2 çarpı 4, eksi 8 eder. Ve 1 ekleyeceğiz. Buradan da eksi 7 çıkar. O halde bu denklem için x4 iken y eksi 7'ye eşit, eksi 8 değil. O zaman bu denklemi eledik. Aradığımız denklemde buradaki x değerlerini koyduğumuzda, yine bu tablodaki, bu tablodaki y değerlerini almamız gerekiyor. Evet, sıra ikinci denklemde. y eşittir, eksi 2x, artı 0. x 4 iken, iken, y eksi 2 çarpı 4'ten, eksi 8 olur. Evet, bu denklem birinci noktayı sağladı. x 4, y de eksi 8. Ama bakalım ikinci noktayı sağlayacak mı? x 7 iken, y eksi 2 çarpı 7, artı 0, y ne oldu? Eksi 14 oldu. Ama biz x iken y'nin eksi 20 olmasını istiyoruz. O halde x iken y eksi 20 olmadığı için aradığımız denklem bu da değil. O zaman ne yapacağız? 3. denklemde birinci noktayı deneyeceğiz ve x dörtken y'ye ne oluyor bir bakacağız. Bakalım. Eksi 4 çarpı 4, eksi 16 eder. 8 eklersek, eksi 8. Güzel, birinci noktayı sağladık. x dörtken y eksi 8'e eşit. Şimdi de x eşittir 7'yi deneyelim. Eksi 4 çarpı 7. Eksi 28 artı 8 eksi 20 eder. Şahane. Bu denklemi sevdim çünkü iki noktayı sağladı. Ve açıkçası eğer doğrusal bir fonksiyon bu noktaların ikisini sağlıyorsa, tahminen diğer ikisini de sağlayacaktır. Neden mi? Çünkü bir doğru oluşturmak için yalnızca iki noktaya ihtiyacımız var. Ama biz devam edelim ve x8'e eşit olduğuna ne olacak, neler olacak bir görelim. Eksi 4 çarpı 8, eksi 32, artı 8, eksi 24. Oldu, şahane x8 iken y eksi 24. Son noktayı da deneyelim. Eksi 4 çarpı 9, eksi 36, artı 8, Eksi 28 eder. Bu da oldu. Artık devam etmemize gerek yok çünkü aradığımız denklem bulduk. Üçüncü seçenekteki denklem tablodaki x değerleri için yine tabloda gösterilmiş y değerlerini veriyor. x 4 iken y eksi 8, x 7 iken y eksi 20.